Bugün 14 Ekim 2022 Cuma Venüs günündeyiz İkizler burcundaki ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor eğitim iletişim yakın çevre ilişkileri gezi ve seyahatler zihnimizi daha fazla meşgul edebilir yeni ve farklı konulara ilgiyle yaklaşabilir daha fazla okuyabiliriz bugün terazi burcundaki Venüs de kova burcundaki satürn arasındaki üçgen açı etkinleşiyor. hava elementindeki güçlü destekler özel ve sosyal ilişkilerimizi de olumlu etkileyebilir Bilim, teknoloji, eğitim, iş, ticaret, işbirlikleri, anlaşmalar, evlilik, sosyal ve toplumsal alanlarda uzun vadeli, güvenli adımlar atmamız, yapılar kurmamız için gökyüzü destekliyor. İkizler Burcu'ndaki ay akşam saatlerinde Venüs ve ile olumlu açılar yaparak bu etkiyi daha da güçlendirebilir. Plan ve programlarımızı daha rahat uygulayabileceğimiz bu saatlerde yeni kişilerle de tanışabiliriz. Akşam saatlerinde sosyalleşme ihtiyacımız da artabilir. Sohbet etme ortamlarında yer alabilir, hareketli ve eğlence saatler geçirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.